Yaşlısın ihtiyarsın Kız gelin yaprak sarsın Hacı annem Evde kal hacı emmi Yaşlısın ihtiyarsın Kız gelin yaprak sarsın Hacı annem karsın Evde kal hacı Dalpa yapıp yürüyorum. Ölenleri görüyorum, dışarıdan uğruyorum Evde kal Hacı Kaldır küldür yürüyorum. ölenleri görüyorum Sağda soldan uğruyorum, evde kal Hacı Gezip dolanman saçma, virüse bayrak açma Karantinadan kaçma, evde kal hacı emme Gezip saçma, virüse bayrak açma Karantinadan kaçma, evde kal hacı emme Mustafa'm saz çalıyım, etme kurban oluyum, adalarım alıyorum, evde kal hacı emmi. Mustafa'm saz çalıyım, etme kurban oluyum, adalarım alıyorum, evde dur hacı emmi, evde kal hacı emni.